Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle Aslan Burcu'nun 2022 yılını konuşacağız. Acaba aşk hayatınız 2022'de nasıl olacak? Peki ya kariyerde sizleri neler bekliyor? Çocuk sahibi olabilecek misiniz? Tüm bunlara bakacağız hep beraber. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet aslanlar, şimdi 2022 yılında sizleri neler bekliyor bir bakalım. Öncelikle sizin için şöyle bir haberim var. Güneş ve ay tutulmaları bu sene Boğa Akrep aksında olacak. Dolayısıyla sizler için ev ve kariyer, yaşam alanınız, aileniz ve kariyeriniz ön planda olacak. Kariyer değişimleri görülebilir, ev değişimleri, lokasyon değişimleri olabilir, aile içinde önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Ayrıca Satürn zıt burcunuz kovada bu senede, geçen senede kovadaydı. Bu da ortaklıklarla alakalı önemli derslerden geçebileceğiniz, ilişkinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gereken bir sene olacağını gösteriyor. Özellikle de Satürn'ün geri harekette olacağı yaz ayları ve sonbaharın ilk iki ayına dikkat diyorum. Şimdi, Ocak ayının 24'üne kadar çocuklarınızla ilgili biraz dinamik etkileyebilirsiniz alıyorsunuz. Onlarla tartışma, ebeveyn olan aslanlar için konuşuyorum tabii. Onlarla tartışmaya girmekten kaçınmanız yerinde olacaktır. Aynı zamanda yaratıcı projeleriniz varsa bu projelerle de ilgili güzel sonuçlar alabileceğiniz, hedef odaklı olabileceğiniz bir dönem. Şimdi Jüpiter 11 Mayıs'a kadar balık burcunda olacak. Bu aslında çok enteresan bir transit sizin için. Çünkü niye? Özellikle mistik konulara ilgi duyanlarınız için çok önemli açılımlar olabilir. Bu konular daha fazla ilginizi çekebilir, bu konuları daha fazla derin araştıran girebilirsiniz. Aynı zamanda ortak paylaşım gerektiren konularda şanslı olacaksınız. Miras konuları mesela bu alanlarda şanslı etkiler alıyor. Olacaksınız. Yani toplu bir para da alabilirsiniz bir yerden. Jüpiter balıkta bunu size. Daha sonra Jüpiter Koç Burcu'na geçecek 11 Mayıs'tan sonra. Koç da sizin gibi ateş elementi burcu ve bu transitte sizin için olumlu olacaktır. Yurt dışı yolculukları, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim fırsatları genç aslanlar için. Kapıda. Aynı zamanda e, basın ve medya ile alakalıysanız eğer, mesela bir kitap yazabilirsiniz belki Jüpiter'in etkisiyle. Daha kendinizi gösterebileceğiniz bir yayın organında yerinizi alabilirsiniz. Bu tür şanslı etkiler olacaktır. Şimdi başka neler söyleyebiliriz? Evet, e, Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu e, Kova'da oluyor Ocak ayı boyunca. Yine ikili ilişkilerle ilgili bir takım anlaşmazlıklar e, söz konusu olacaktır. Ancak Eylül ortasındaki Merkür Retrosu sizi kardeşlerinizle, kuzen, kardeş gibi yakın akraba bağlarınızla ilgili iletişim kopuklukları getirebilir buna dikkat etmeniz gerekiyor Ayrıca bir eğitim alıyorsanız bu eğitimle ilgili konular sekteye uğrayabilir gibi gözüküyor şimdi tutulmalar demiştik tutulmalar ne zaman onu da söyleyeyim 30 Nisan'da Boğa burcunda kariyerinizi etkileyen bir güneş tutulması var Ondan sonra 16 Mayıs'ta bir Akrep burcunda ay tutulması ve 25 ve 8 Kasım tarihleri arasında da yine Akrep ve boğa burçlarında tutulmalar var bu tutulmaları takip eden zaman zaten tüm bir yıla yayılıyor. Dediğim gibi kariyer ve ev konuları başlıca gündem maddeleriniz oluyor. Tüm aslanlara güzel bir 2022 yılı diliyorum. Hoşçakalın.